Arkadaşlar merhaba, iddia tahmini kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 05.12.2020 saat çift 0.45 itibariyle sizlere 7 tane maç hazırladım. 2 tane kuponumuz var. Dün paylaşmış olduğumuz 3.24 oranlık yani sonra oranlar düştü 2.98 oranı düştü. Bir kontrol edeyim tekrar. Evet 2.98 oranı düştü. Marsilya deplasman 1.500 demiştik ve Atletico Bilbao Selta Vigo maçı karşılıklı gol var. Şu an devam ediyor. Sadece Atletico Bilbao'nun karşılıklı gol varına aldık. Ve videomuzda paylaşmış olduğumuz 2.27 oranlı crawling kuponumuz başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Beşiktaş-Kasımpaşa -Kasım maçına maç sonucu 1 dedim. Marsilya 3 oldu bu arada. Ve Sparta-Rotterdam emmen maçına üz demiştik arkadaşlar. 2.27. İkinci kuponumuz da şu anda bekliyor. Umarım onda da güzel bir sonuç yakalarız. Atletico'nun tek golüne kaldık. Yine canlıdan arkadaşlar. Canlı grubumuzda 3.28 oranlık 2 maç kombinledik arkadaşlar. Bursa Amraniye maçından karşılıklı gol var dedik ve Beşiktaş Asımpaşa ilk yarı 0.5 üstü yani 2 0 5 1.60 toplamda 3.28 oran bir kupon yavradı. Yine 3.09 oranlık 2.5 üstü aldık arkadaşlar. Ve 4.41 oranlık kuponumuz. Bu şekilde göstereyim. Telstar, Odense ve Rotterdam. Ev gol 0.5 üst dedik arkadaşlar. 2 gol attı. Ee, Telstar'ın da 2.5 üstünü aldık. Ve Sparta Rotterdam'ın ilk yarı golünü aldık. 1.40 oranda. Toplamda 4.41 oran yakaladık. Arsilya'nın golü iptal oldu bu arada. Bildirimler geliyor. Evet bugünkü maçlarımız maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Tabi sizler de kontrol ederek oynayabilirsiniz. Biraz saat geç olduğu için fazla takılmayacağım. Bir iki maçın analizini yapacağım candı. Çünkü saat geç arkadaşlar saat 1 oldu Sa sabah işe kalkacağız. İlk maçımıza geçelim arkadaşlar. Analiz maçımız. Tabii ki sizin de aklınıza yatarsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız hamburg Hannover maçı arkadaşlar. Saat 15'te başlayacağız. Almanya-Bundesliga 2'den. Şöyle gösterelim biz. Evet şu an açtı sayfamız Hamburg maçını bulalım hemen Evet bulduk 1 1667 313 hemen analizini yapalım arkadaşlar 1667 3 13.20 Evet karşılıklı gol var ve üst. Biz Tabii ki bu maçın üstünü alacağız. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçımız saat 17.30'da başlayacak. Köln-Wolfsburg maçı. Hemen o maçımızı da bulalım. köln Wolfsburg 2.95-3.11.80 şu an ekranda görüyorsunuz. 2.95-3.11.80 hemen analizini yapalım. Evet. Yine maçımız üst arkadaşlar. 1.65 oranda değerlendirebilirsiniz. Şöyle gösterelim. dileyen karşılıklı gol varını alır. dileyen üst. Tabi ben üstünü tercih ettim. Tercih sizin. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Saat 18'de başlayacak Brentford Blackburn Rovers maçı. Şöyle gösterelim. Brentford 1.75 2.95 3.10 Diğer Excelimize geçelim hemen. 1.75 2.95 3.10. Ben açılış oranlarını baz alıyorum arkadaşlar. Evet Excelimiz karşılıklı gol var diyor. Tabii biz de Excel'e uyacağız. Tabii ben bunların daha önce analizini yaptım. Dileyen üstünü de alabilir bu maçın arkadaşlar ama karşılıklı gol var 1.55 orandan değerlendirebilirsiniz. Brentford Blackburn Rovers maçı. Bir sonraki maçımız yine 18'de başlayacak. Preston Maykomba maçı. Analizi bırakalım arkadaşlar çünkü saat hakikaten çok geç ve çok çok yorgunum. Sabah işe gideceğiz. Preston, Maykomba maç arkadaşlar. Ev sahibi 1.5 üst. Yani Preston 2 gol atar. Maalesef diğer kuponumuz yattı. Atletico Bilbao'da. Maalesef arkadaşlar yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Evet Preston maçını verdikten sonra ev sahibi 1.5 üst dedik. Belçika Pro Lig'den saat 18.15'te başlayacak. Beverem-Moscro maçı 2.5 üst. Rolling kuponumuzu verelim arkadaşlar. Rolling. İlk rollingimiz başarılı bir şekilde geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 2.27 oranlı rolling kuponumuz bu şekildeydi. Başarılı bir şekilde geldi. Umarım yarın daha güzel sonuç alacağız. Rolling kuponumuz Preston ev bir, ev bir buçuk üst. Fortuna Sittard William maçı iki buçuk üst. Toplam 2.31 oran yapıyor. Yine analiz maçına geçelim. Beveren Moskron maçı arkadaşlar iki buçuk üst dedik. Fortuna Sittard William maçı iki buçuk üst. İdeal kuponumuzu verelim arkadaşlar. Saat 16'da başlayacak. Yeni Malatya-Başakşehir maçı maç sonucu 2. Bunun da 3.69 oranı var. Dileyen bu şekilde değerlendirebilir. Brentford Blancbroughers Saat 18'de başlayacak. Karşılıklı gol var. Jong-Pesevero'da Hollanda 1. liginde. 2.5 üst. İkinci kuponumuz da bu şekilde ve analizimizin son maçı. Tabi analizlerden seçip değerlendirebilirsiniz kuponlarınızda. Bu arada videoları da beğeni ve yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. E... Lecia Warszawa-Lecia Gdansk maçı Polonya Ekstra Liginden saat 22'de başlayacak maçımız. 2.5 üst 1.50 orandan değerlendirebilirsiniz. Tabi ben bu son 3 maçın 4 maçın analizini yapmadığım zaman olmadığı için. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Aralarından seçip oynayabilirsiniz. Benim kuponlarımı oynayabilirsiniz. E, Rolling kuponumuzu oynayabilirsiniz. Yine dediğim gibi yakın bir zamanda bizim WhatsApp grubumuz olacak. WhatsApp grubumuza e, buradan e, bildirim göndereceğim sizlere. Nasıl katılacağınız hakkında. WhatsApp'ta canlı maçlarımız var arkadaşlar. Bugün yakaladığımız 3 tane güzel kuponumuz vardı. 3.28 3.09 3.09 ve 4.41 oran yani toplasanız 12-13 oran yapıyor. Çok güzel bir başarı arkadaşlar bizim açımızdan. Videomuz bu şekilde, kuponlarımız bu şekilde, maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum, bol kazançlar.